Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün aslında çok da iyi olmayan haberlerle karşınızdayız. Neden? Çünkü akıllı telefon fiyatlarına zam geliyor. Hatta zamlar geliyor desek daha doğru olur. Şimdi şunu sorabilirsiniz. ya Bu bilgiyi nereden öğrendiniz falan. Tabii ki bizim de bağlantılarımız var arkadaşlar. Şimdi öncelikle size şunu söyleyeceğiz. Bu zamana kadar akıllı telefon fiyatlarına öyle büyük zamlar gelmemişti. Aslında sadece Apple zam yaptı da diyebiliriz. Diğer markalara baktığımızda Fiyatlarda yeni çıkan modeller araya çok fazla oynama olmamıştı ki şimdiye kadar. Bunun sebebi ise arkadaşlar pek çok markanın Türkiye'de stoklu olarak çalışması. Bu ne demek? Ülkemize gelen cihazlar dolar kuru düşükken geldi. Dolayısıyla dolar kuru yükseldikten sonra ülkemize yeni gelen cihazların fiyatı yüksekti. Bu bağlamda bakıldığı zaman bazı eski modellerin eski dediğim yani geçen sene çıkmış modellerden bahsediyorum. Bu modellerin böyle daha uygun fiyatlara satıldığını görebilirsiniz. Hatta baktığınız zaman teknik özellikleri çok daha iyi olsa dahi daha uygun fiyatlardan satıldığını rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bunun sebebi tam olarak söylediğimiz şey. Yani bu cihazların stoktan satılması arkadaşlar. Peki stoklar bitince ne olacak? Asıl önemli soru bu. Stoklar bittiğinde... Dışarıdan gelen cihazlar yine gelmeye devam edecek. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Fakat bu sefer döviz kuru normal seviyelerden alınacak. Yani şu anda dolar kaç? Atıyorum 14.7. Euro kaç? 16.2. Bu seviyeler baz alındığı zaman, işte o zaman akıllı telefon fiyatları da önemli ölçüde artmış olacak arkadaşlar. Zaten genel itibariyle Nisan-Mayıs gibi stok satışların bitmesi bekleniyor. Dolayısıyla Nisan ve Mayıs ayından itibaren akıllı telefon fiyatlarında önemli artışlar yaşanacağını söyleyebiliriz. Bu zaten pek çok kişi için büyük bir sürpriz olmayacaktır. Artık orta segment cihazlar dahi 5.000-6.000 TL kalibresinde satılmaya başlandı. Yani 5.000 liraya, 6.000 liraya biz amiral gemisi cihazları alırken artık orta segment normal bir cihazı ancak alabiliyoruz. Bunun altına baktığımızda ise 3.000 liralara, 2.000 liralara zaten artık telefon kalmamış durumda. Önümüzdeki süreçte ise arkadaşlar belki biz giriş seviyesi cihazları bile 4000 lirası verip alamamaya başlayacağız. Dolayısıyla burada şu önemli. Eğer şu aralar bir telefon alma düşünceniz varsa bunu fazla geciktirmemenizi tavsiye ederiz. Çünkü henüz zamlar piyasaya tam olarak yansımamışken telefonu daha ucuz fiyattan satın alabilirsiniz. Fakat dediğimiz gibi eğer cihaz alma durumunuzu Mayıs ayının sonuna erteleyeyim gibi bir düşünceniz varsa o zaman hiç beklemediğiniz fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Hani burada zamlardan vesaire bahsederken Apple'ı şöyle köşede tutuyoruz. Neden? Çünkü Apple zaten çok fazla stoklu çalışan bir marka değildi. iPhone 13 tarafında ciddi stok sıkıntıları vardı ki biliyorsunuz bir dönem iPhone 13'e zam geleceği söylentileri yayıldığında herkes çılgınlar gibi iPhone 13 almaya başlamıştı. Hatta o dönemde Apple internet üzerindeki online satışlarını da kapatmıştı. Neden? Çünkü elinde stok yoktu, dışarıdan mal çekecekti, mallar zaten yüksek kurula gelecekti. Dolayısıyla fiyatları arttırmadan daha fazla telefon satmak istemedi. Ne yaptılar? Online satışı kapattılar, fiyatları arttırdılar, ondan sonra tekrardan geri açtılar. Bu açıdan bakıldığında arkadaşlar aynı durumun önümüzdeki süreçte Android cihazlar içinde karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. O yüzden demin de söylediğim gibi kısa vadede bir telefon alma düşünceniz varsa bu düşüncenizi çok fazla ertelememenizi tavsiye ederim. Gerçi şu aralar Türkiye'de sadece telefon değil teknoloji tarafındaki pek çok cihazda aynı sorun söz konusu. Malum biliyorsunuz enflasyon rakamları biraz yüksek gidiyor. Şu anda enflasyon %60'lara dayanmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte özellikle teknoloji tarafında bizlerin nelerini beklediği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Teknolojiyi ayrı tutuyorum çünkü arkadaşlar teknoloji direkt olarak ülkemize ithal yollarla geliyor. Bu da ne demek? Cihazların direkt olarak döviz kurundan hesaplanması anlamına taşıyor. Önümüzdeki süreçte döviz kurunda yaşanacak ufak bir artış dahi teknoloji tarafındaki cihazların fiyatını önemli oranda arttırabilir. O yüzden Henüz fiyatlar artmamışken en azından fiyatlar beklediğimiz seviyede artmamışken teknoloji tarafında hayalini kurduğunuz bir cihaz varsa ve bu cihaza hali hazırda erişim imkanınız varsa planlarınızı çok fazla ertelememenizi tavsiye ederiz. Evet bu videoda arkadaşlar sizlere güzel haberler vermek istedik fakat ne yazık ki önümüzdeki süreçte telefonlara büyük zamlar geleceğinin haberini sizlere vermiş olduk.